Bizden BGD açısına komşu bir açı belirtmemiz istenmiş. O zaman önce BGD açısını bulalım. B noktası burada, G noktası burada ve işte burada da D noktası. O halde BGD açısı bu kocaman açı. Komşu açı ortak bir ışına sahip olan açıları denir. ortak bir ışına sahip olan. Örneğin, AGB açısı BGD açısıyla ortak bir ışına sahip. Yani BG ışınına. AGB açısına BGA açısı da diyebiliriz. İkisi de bu çizdiğim küçük açı. Bir başka komşu açı FGB açısı. O da GB ortak ışında sahip. Tabii FGB açısı aynı zamanda BGF açısı olarak da yazılabilir. Bu tarafa bakarsak EGD açısının EGD açısının BGD açısıyla ortak ışına GD ya da buradaki FGD açısı aynı şekilde komşu bir açı. O da GD ışınını paylaşıyor. Bu cevaplardan herhangi bir tanesi soru için yeterli. Bir sonraki soru. Bir sonraki soru EGA açısına düşey bir açı belirtmemizi istemiş. Önce EGA açısını maviyle çiziyorum. Evet, düşey açıları düşünürken birbiriyle kesişen iki doğru hayal edin. Bu kesişme dört açı ya da başka bir deyişle iki çift düşey açı yaratır. Diyelim ki ilgilendiğimiz açı buysa, düşey açısı kesişmenin diğer tarafındaki açıdır. Yani komşusu olmayan açı. İşte burada. düşey açı. Soruya dönersek EGA'ya düşey olan açı, eğer EB ve DA doğrularının kesişmesini düşünürsek, EGA'ya komşu olmayan açı, yani DGB açısıdır. Ya da BGD açısı da diyebiliriz. İkisi de buradaki bu açıyı belirtiyor. Sıradaki soru DGF açısının komşu bütünler açısını bulun. Pekala, DGF açısı burada. DGF'nin komşu bütünler açısı DGF'ye komşudur ve bu iki açının dışa uzanan ışınları bir doğru oluşturur. Örneğin DGF açısıyla DGC açısını birleştirirsek dışa uzanan ışınları bu gördüğümüz doğruyu yani CF doğrusunu oluşturur. O halde DGC açısı DGF'nin bütünler komşu açısı. Benzer bir şekilde AGF açısının dışı uzanan ışınıyla ile DGF'ninki bu doğruyu, yani DA doğrusunu oluşturur. Son soruyu da yapalım. FGB'yi düşey bir açı belirtiniz. FGB açısı burada. Ve bu açının CF ve BE doğruları kesiştiğinde ortaya çıkan dört açıdan bir tanesi olduğunu görebiliyoruz. BGC ve FGE açıları FGB açısının komşuları. Yani ortak bir ışınları var. Düşey açı ise FGB'nin tam karşısına düşüyor. Yani EGC ya da başka bir deyişle CGE açısı.